Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere peygamberler arasında derece farkı var mıdır? Bunu anlatmaya çalışacağım Kur'an ayetleri ışığında. Tabii ki peygamberlerin hepsi azizdir, hepsine iman ederiz, hepsi de başımızın tacıdır. Ama Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında da dereceler olduğundan bahseder Allah, peygamberler arasında da ayrım yapılamayacağından bahseder Allah. Peygamberler arasındaki derece farkını bazı peygamberler insanlık tarihine damga vurmuştur, böyle görebiliriz. Bunları Kur'an ayetleri ışığında sizlere anlatmaya çalışacağım. Bundan dolayıdır ki bazı peygamberler Kur'an'da kıssalarıyla anlatılır, bazı peygamberler de anlatılmaz. Onların bazılarının ismini size bildirdik der Allah, bazılarını bildirmedik der. Tabii ki bu diğer peygamberleri küçümsemek, yok saymak anlamında değildir. Hepsi azizdir, hepsine inandık, başımızın tacıdır hepsi. Hazreti Adem'den başlayalım. Hazreti Adem insanlığın babasıdır, ilk insandır. İlk günahı işleyen, ilk hatayı yapan ve bağışlanmayı da ilk dileyen insandır Hazreti Adem. Allah Hazreti Adem'i Hazreti Avva annemizle beraber cennette yarattı. Ona onca nimetler verdi. Sadece bir ağaca dokunmayacaksın dedi. Ama şeytan Hazreti Adem'i aldattı ve o ağaca dokundu. İlk günahı işledi. Hazreti Adem peygamber dahi olsa insanın günah işleyebileceğini, Hata yapabileceğinin sembolü olarak insanlık tarihine geçmiştir. İnsanlık tarihine damga vuran peygamberlerin en başında Nuh peygamber gelir. Kendisi neredeyse tek başına bir ümmetti. Eşi ve oğlunun biri bile kendisine iman etmemişti. Zayıf olan birkaç insan kendisine iman etmişti. Suresi 27. ayette Allah şöyle buyurur. Kavminin ileri gelen inkarcıları, biz seni sadece bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizleri yalancılar olarak görüyoruz dediler. Bu peygambere inanan o kadar az insan vardı ki bu insanların da büyük çoğunluğu güçsüz insanlardı. Buna rağmen davasından asla taviz vermedi. Nuh peygamber insanlığın ikinci babası olarak tarihe geçmiştir. Peygamberlerin de onun soyundan geldiği ayetle sabittir. İnsanlığın ve peygamberlerin Nuh peygamberin soyundan geldiğine, zaten Nuh peygamberin gemisine çok az insan aldığını, hayvan çeşitleri aldığını Kur'an ayetlerinden görebiliriz. Davut peygambere Allah dağları, kuşları ve demiri onun emrine verdik demiştir. Davut peygamber aynı zamanda da kraldır. Kral suresi 285. Evet. ayette Allah şöyle buyurur. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Gidiş sanadır dediler. Yani Allah'ın peygamberleri arasında asla ayırım yapamayız. Ama bunların içerisinde insanlık tarihine Damga vurmuş peygamberler var. Süleyman peygamber Davut peygamberin oğludur. Aynı zamanda da kraldır. Onun emrine hayvanları, cinleri ve rüzgarları vermiştir Allah. Süleyman peygamber bir yere gitmek istediği zaman anında gidebiliyordu. Dalgıt cinlerin ve şeytanların Süleyman Peygamber'in emrinde olduğu... Kur'an ayetlerinde anlatılır, çok kudretli bir peygamberdir Süleyman peygamber. Süleyman peygamber aynı zamanda hayvanlarla da konuşabiliyordu. Salih peygamber ve Hud peygamber kavimlerinin onlara itaat etmeyip felak edildiğinden bahseder Kur'an-ı Kerim'de. Ad ve Semud kavmi. İnsanlık tarihine en büyük damgayı vuran peygamberlerden, Hz. İbrahim'e gelelim. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden sonraki bütün peygamberlerin Hazreti İbrahim'in soyundan geldiğinden bahseder ayetlerde. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Hazreti İbrahim'in kendisinden sonra gelen peygamberlerin babası olduğu... Ayetle sabittir. Hazreti İbrahim o kadar muhteşem, aslan yürekli bir insandır ki, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden delikanlı olarak bahsedilir. Yani en fazla 20 ile 25 yaş arası, belki daha küçük bir insandı, koskoca müşrik kavmine kafa tutmuştur. Enbiya Suresi 21. ayette Allah şöyle buyurur. İbrahim o halde Allah'ı bırakıp size ne fayda ne de zarar verebilecek, Olan putlara mı tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp tattıklarınıza da yazıklar olsun. Aklınızı kullanmıyor musunuz dedi. İbrahim peygamber öyle aslan yürekli bir insandı ki koca kavmine tek başına kafa tuttu. Kur'an-ı Kerim'de Allah İbrahim peygamberden bahsederken o tek başına bir ümmetti der. Musa diler. Aleyhisselam'ın olayı da bambaşkadır. Firavun İsrail oğullarının bütün erkek çocuklarının öldürülmesi emrini verir. Musa peygamberin annesi de onu bebekken nehre bırakır, Firavun'un karısı alır ve Firavun büyütür Musa Aleyhisselam'ı. Bu tarihinin en büyük diktatörlerinden ve en güçlü diktatörlerinden biri olan Firavun, kendi düşmanını kendisi büyütmüştür. Bu da Allah'ın hikmetidir. Ve Musa Aleyhisselam büyüdükten sonra Firavun'a hayatı zindan eder. Çünkü Musa'ya olağanüstü mucizeler verir Allah. Büyücülerle baş etmesi için mucizeler verir. Kardeşi Harun'u ona yardımcı olması için... Allah peygamber olarak onun yanına yardımcı gönderir. Allah Hazreti Musa'yı görevlendirir. Firavun çok azdı, belki kalbi yumuşar diye ona tebliğde bulun dedi Hazreti Musa'ya. Firavun'un cevabı daha kendi meramını bile anlatamayan şu adamın ben iman edecekmişim der. Hazreti Musa kekemedir aynı zamanda. Bazı din adamları Hazreti Musa'ya sanki hakaret olurmuş gibi pelteklik vardır der. Ama bu ayet çok açık bir şekilde Hazreti Musa'nın kekeme yani konuşmakta zorlanan bir insan olduğunu söyler. Tabii ki bunu söylemek Hazreti Musa'ya hakaret değil. Bunu Kur'an ayetinde Allah söylüyor. Hazreti Musa Firavun'u da büyücülerini de ta'rur mah eder. Yüceleri de Allah'a iman ederler. Ve sonunda peşlerinden gitmeye karar verir Firavun. Hepsini öldürmek için Kızıldeniz'de Allah Firavunu buar. Ve Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un cesedini ibret olsun diye insanlara bırakacağız diye Allah ayette açıklar. Bugün Londra'da British Museum'da sergilenmektedir Firavun'un cesedi. Hazreti İsa'ya gelelim. Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi de. Gidişi de olağanüstüdür. Bazı beyinsizler Hazreti İsa'nın geleceğinden bahseder. Gidişi çünkü olağanüstü olmuştur. Sanki Hazreti İsa'nın gelişi çok normal şartlarda olmuş gibi. Hazreti İsa'nın dünyaya gelişine akıl erdiremeyen insanlara Kur'an-ı Kerim'de Allah Hazreti Adem'in gelişi gibi olduğundan bahseder Hazreti İsa'nın doğumunun. Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi zaten mucize, bebekliğinde de konuşması bir mucizedir. Hazreti İsa'nın da Allah'ın izniyle çok olağanüstü mucizeleri vardır. Alacalı hastaları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi. Hazreti İsa çok kısa yaşamı süresince peygamberlik tarihine de, insanlık tarihine de damgasını vurmuş, çok büyük bir peygamberdir. Hazreti İsa'nın bu dünyadan gidişi de olağanüstü şartlarda olmuştur. Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'yı onlar asla öldürmediler. Biz onu kendi katımıza aldık, onlara öyle gösterildi der. Yani Yahudilerin öldürdüğü, çarmıha gerdiği aslında Hz. İsa değil... Ona ihanet eden havarisiydi. Az kalsın Yusuf Peygamber'i anlatmadan geçecektim. Ama Yusuf Peygamber'in hikayesini birçoğunuz biliyor. Koca anlattı onu. Hatta dizisi bile yapıldı. Ama Yusuf Peygamber'in de hayatı olağanüstüdür. Çocukluğunda gördüğü rüya, kuyuya atılması, zindanlarda hayatının geçmesi, ta iktidarın en zirvesine çıkması, onun hayatı da olağanüstüdür, muhteşemdir. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlık tarihine en büyük damgayı vurmuş peygamberdir. Diğer peygamberlerin olağanüstü mucizeleri olmalarına rağmen kitapları tahrif edildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olağanüstü mucizeleri yoktu. Onun en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an-ı Kerim'de tarif edilemedi çünkü onun sorumluluğu bende demiştir Allah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğü sıfır noktasından başlaması, üç beş tane kendisine iman eden gençten başka etrafında hiç kimse olmamasıyla ile başlayan Olayıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyük makam ve mevkiler teklif edilmesi, onun öldürülmeye çalışılması, hatta vatanından sürülmesi, onun sonrasında bir İslam devleti kurması, sonunda Mekke'yi fethetmesi, büyük bir İslam devletine dönüşmesi, hayatının en zirvesindeyken en mütevazi hayatı yaşamasıyla insanlık tarihine en büyük damgayı vuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Videomun başında da dediğim gibi peygamberlerin hepsi azizdir. Hepsi başımızın tacıdır. Hepsine iman ederiz. Ama peygamberlerin aralarında da dereceler vardır. Bu peygamberleri birbiriyle yarıştırmamızı gerektirecek bir durum değildir. Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi Allah peygamberlerin aralarında derecelerde olduğunu söylüyor. Benim peygamberlerimi birbiriyle yarıştırmayın da diyor. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın dostlarım.